7x artı 10'un karesini açmamız isteniyor. İlk olarak ne yapmamanız, ne yapmamanız gerektiğini size göstereceğim. Çoğu insan şöyle yapmak istiyor. Hemen buna bakıp 7x kare artı 10'un karesidir diyorlar. Ama bu yanlış. Büyük harfle yazıyorum, bu yanlış. 7x çarpı 10 varmış gibi düşünüyorsunuz ve 10'un karesini alıp, 7x'in karesi çarpı 10'un karesi diyorsunuz ama burada çarpma yok. 7x ile 10'u topluyoruz. Bu sebeple bu iki terimin sadece karesini alamazsınız. İlk olarak buna dikkatinizi çekmek istedim, bu tamamen yanlış. Neden yanlış olduğunu anlamanız için hatırlamanız gereken şey şu. 7x artı 10'un karesinin 7x artı 10 çarpı 7x artı 10 ile Aynı şey oldu. Bir şeyin karesini almanın anlamı budur. Kendisiyle çarpmak. Burada bunu yapıyoruz. İki binomu çarpıyoruz. Ve bu binomlar aynı. Burada çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanabiliriz. Burada özel bir durum var. Bir binomun karesi. Şimdi özel durumu olarak düşünelim. Öğrendiklerimizi buna uygulayalım. Bunu burada açabilirdik ama genel kuralı öğrenip her soruya uygulayabilmenizi istiyorum a artı b'nin karesinin a kare artı b kare olmadığını anladık. a artı b çarpı a artı b olacak. Şimdi dağılma özelliğini kullanalım. a artı b çarpı a diyelim. a çarpı a artı b. Ve a artı b çarpı bu b deriz değil mi? artı b çarpı a artı b. Şimdi bu a'yı dağıtınca a kare artı ab çıkıyor. a kare artı ab artı b çarpı a yine ab. Burada sırayı değiştirdim. ba yerine ab dedim ki bununla aynı olsun. artı b çarpı b. Bu da b kare. Bunlar şimdi benzer terimler değil mi? Yani bunları toplayabiliriz. Bundan bir tane artı, aynısından bir tane daha. Bundan iki tane verir, değil mi? O zaman 2AB. A kare artı 2AB artı B kare buluruz. Buradaki örüntü şöyle. A artı B kare eşittir. A kare artı 2 çarpı bu sayıların çarpımı artı B kare. Burada 7x artı 10'un karesi olduğuna göre 7x'in karesi artı 2 çarpı 7x ile 10'un çarpımı artı 10'un karesi. Değil mi? Böyle olacak. Yani doğru cevapla yanlış cevap arasındaki fark şu ortadaki terimdir. Bu terimlerin değişik kombinasyonlarını çarptığınızda bunu buluyorsunuz. Bunu sadeleştirirsek, 7x kareyi sadeleştirdiğimizde 7x çarpı 7x yani 7x'in karesi eşittir 49x kare. Bu kısmı çarptığımızda ise 2 çarpı 7 çarpı 10 eşittir 140. Ve tabii x'i de koyuyoruz ve başka x'imiz yok. Ne kaldı? 10'un karesi. Yani artı 100. Ve bitirdik.